Senar Türkiye'nin tarafsız haber bülteniyle karşınızdayız. Spenderiniz Ömer haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. Günün üç gelişmeleri, seçin parçaç ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tane olursak: TV, Social Pinterest tarikhaber, Ok tarikhaber, TikTok tarikhaber, TV, Facebook LinkedIn Instagram tarikhaber, Twitter tarikhaber. Reddit, Grant, Type 73, Sırı 8, YouTube, Tarık Haber TV ve genel tarzı alınmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanışak olursak Bigo Live'da yayındayız. Bigo Live kanalımız Tarık Haber TV'den vücudurla ulaşabilirsiniz diyoruz. Ana haber bütenimiz başlıyor. Ve bize Twitter'da sohbet odalarından da takip edebilirsiniz değerli dostlar diyoruz. Ve ana haber bütenimiz başlıyor. Haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Şöyle kura bakacak olursak kur e, haftayı borsa haftayı hareketli yaşadı. Dolar günü 19,44 ile yükselişle euro 21,46 ile altın 1,44 e yükselişle İstanbul borsası günü 4.610 17 ile günü düşüşle kapattılar. Son dakika benime göre Mansur Yavaş, veya Akşener'i nasıl ikna etti, canlı yayında açıkladı. Bana abet diyor dedi. Son dakika benime göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. İyi Parti Genel Başkanı veya Al Akşeneri altılı masaya tekrar döndürür döndüren Mansur Yavaş dikkat çeken ifadeler kullandı. Yavaş, Akşener'in kendisine abet dediğini söyleyerek iyi iyi ki tekrar bir araya gelmişiz dedi. Son dakika Mansur Yavaş, Meral Akşener'i nasıl ikna etti? Canlı yayında açıkladı. Bana ağabey diyor. 28 Nisan 2023-20.05 son güncelleme, 28 Nisan 2023-20.32 Son dakika haberi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i altılı masaya tekrar döndüren Mansur Yavaş, dikkat çeken ifadeler kullandı. Yavaş, Akşener'in kendisine ağabey dediğini söyleyerek iyi ki tekrar bir araya gelmişiz dedi. Takip et. 10 dakika Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TV 100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Yavaş, iyi Parti lideri Meral Akşener'in nasıl ikna edildiğini de açıkladı. Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. İlk turda kazanacağımızı söyleyebilirim. Sadece miting meydanlarına bakıp da karar verilmez. Özellikle ben bu mitinglere giderken mutlaka şehirlerin içerisinden geçiyorum. Yolda gidenlerin dönüp bakması, ilgili davranması gibi şeylerden mesaj alıyorsunuz. Ben ilk defa bu seçimde gezme fırsatı buldum. Özellikle muhafazakar kıyafetli insanların çok büyük ilgisini gördüm. Akşener nasıl ikna edildi? Bu kadar insanın beklentisini geri çeviremezsiniz dedim. Bana ağabey diyor. Ekrem Bey'le işin içerisinde olursanız dönerim dedi. Biz de kabul ettik. Bu şekilde tekrar bir araya geldik. İyi ki gelmişiz. Sayın Akşener etkin ve icracı olmamızı istiyor. Çünkü halkı böyle düşündüren olaylardan birisi bizim sorunlara yaklaşımımız. Biz insanların anketlerde bizi önde çıkarması için özel bir çaba yapmadık. Belediyeden bir aylık maaşımı almadım. Dilekçe verdim. Gezilere parti götürüyor. Buraya gelmek için de uçak paramı cebinden verdim. Çime sinmez başka türlü davranmak. Bakan Bozdağ'ın şampanya açıklaması. Sayın bakanı kendisini destekleyenler tarafından da bu söylemin yanlış olduğu söylendi. Bu gözle bakamazsınız. Alkol alan insandan vergi alıyorsunuz, askere gönderiyorsunuz. Vatandaşı içki içiyor, içmiyor diye ayıramazsınız. Ben şuna bağlıyorum, anketler ortaya çıkınca bu tür söylenenler çoğaldı. Konuşmalara baktığınızda hep gündem değiştirelim, bağlılık ekonomi, işsizlik konuşulmasın. Bilerek o yöne çekiyorlar. En az onlar kadar Müslümanız, en az onlar kadar vatanseveriz. Bütün amacımız çocukların okuması. Biz Ankara'da iki konuda öne çıktık. Sosyal yardımlarla ilgili gerçekten Ankara'da aç ve açıkta bırakmayacak şekilde çalışıyoruz. Bunu yapmamızın nedeni ne? Babası yardım almış, oğlu yardım almış, onun da çocuğu almasın. Ne yapmamız lazım? Okutmamız lazım. Beslenmesine dikkat etmemiz lazım. Suyu tonu 1 liradan içiyorlar. Ankara Büyükşehir'de ortalama 1,8 dolardan su satılıyordu. Sosyal yardım alan birisi eski dönem olsaydı 10 ton karşılığı 250 lira ödeyecekti. Bütün amacımız çocukların okuması. 220 bin aileye her ay birer kilo et parası veriyoruz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız onun mitinginde ilginç anlar. O haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler. İki ismin ciddi düşüş var. Diyerek açıkladı. Seçimin ilk turda bitme ihtimali var. 14 Mayıs yaklaştıkça siyaset gündeminde hareketlilik devam ediyor. Siyasi anketlerin sonucu da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak oracı araştırma genel müdür Mehmet Pösteki... Sosyal medya hesabından dikkat çekecek bir yayınladı. Gösteki iki ismin oylarında azalış olduğunu belirtirken, seçimin ikinci tura kalma ihtimali ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İki ismin oylarında ciddi düşüş var." diyerek açıkladı. Seçimin ilk turda bitme ihtimali. 28 Nisan 2023 17:25 son güncelleme 28 Nisan 2023 17:36 14 Mayıs yaklaştıkça siyaset gündeminde hareketlilik devam ediyor. Siyasi anketlerin sonucu da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak OEC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Bösteki, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Bösteki, iki ismin oylarında azalış olduğunu belirtirken, seçimin ikinci tura kalma ihtimaliyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Takip et. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça Türkiye'de siyaset gündemi oldukça hareketli günler geçiriyor. Adayların belli olmasının ardından yapılan siyasi, anket sonuçları da kamuoyu üzerinde oldukça ilgi görüyor. Son olarak OEC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Bösteki, Twitter hesabından seçim sonucuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Östeki iki ismin oylarında düşüş olduğuna dikkat çekti. Östeki sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı. Ramazan bayramında geniş ailelerin buluşması, üçüncü yol olarak ortaya çıkan Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oylarında azalış meydana getirmiş gibi görünüyor. Bayramdan önce yaptığımız çalışmalara göre bu iki ismin oylarında ciddi düşüşler gözlemliyoruz. Geniş aile toplantılarında bu iki isme verilecek oyların boşa gideceği, seçimin ikinci tura kalmaması gerektiği konusunda ciddi mahalle baskısı oluşmuş olmalı. Öyle ki bayramdan sonra hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Erdoğan oylarını artırmış görünürken hem İnce hem de Oğan oy kaybetmiş. İlk turda bitme ihtimali artıyor. İnce ve o an iki taraftan da oy almalarına rağmen %50 sınırına yakın olan taraf Kılıçdaroğlu olduğu için asıl zararı muhalefete vermekteler. Bu sebeple bayram ikna konuşmaları Kılıçdaroğlu'na yaramış gibi görünüyor. Her geçen gün seçimin ilk turda bitme ihtimali artıyor. Seçimin ilk turda bitmesini kolaylaştıran bir başka konuda Meral Akşener'in sahada Kılıçdaroğlu'na tam destekle oy istemesi oldu. Üçüncü yol olarak ortaya çıkan iki adayın da asıl hedef kitlesi Kılıçdaroğlu adaylığından memnun olmayan İyi Parti seçmenleriydi. Akşener'in partisinden uzaklaşan bu kitleyi ikna etmeye başladığını görüyoruz. Zira İyi Parti yeniden 6 Mart öncesindeki oranlarına çok yaklaştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İmamoğlu'nun mitinginde ilginç anlar. Cep telefonu atan gence. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da duyurdu. Beş müjde birden geldi. İstanbul Küyük Küçükçekmece'deki Cennet Mahallesi'nde miting yapan Çevre Şehircik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Küçükçekmece için beş müjde verdi. Bakan kurum ayrıca kentsel dönüşüme ilişkin olarak İstanbul genelinde 309 bin bağımsız bölüm için toplam 51 bin başvurunun alındığını duyurdu. İşte haberin detayları. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum İstanbul'da duyurdu. 5 müjde birden. 28 Nisan 2023-19-10 Son Güncelleme, 28 Nisan 2023-19-10 İstanbul Küçükçekmece'deki Cennet Mahallesi'nde miting yapan çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Küçükçekmece için 5 müjde verdi. Bakan kurum ayrıca kentsel dönüşüme ilişkin olarak, İstanbul genelinde 309 bin bağımsız bölüm için toplam 51 bin başvurunun alındığını duyurdu. İşte haberin detayları. Takip et. Şehre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde miting yaparak vatandaşlara seslendi. İstanbul bizim sevdamız, canımız, ciğerimiz, aşkımız, ruhumuz. İstanbul bizim kabul olunmuş doğamız. Bu aziz şehre, bu güzel şehrin insanlarına hizmet etmek bizim için her zaman büyük bir şeref, büyük bir onur, büyük bir gurur olmuştur ifadelerini kullanan bakan kurum şunları kaydetti. İşte biz şehirlerin sultanı, şehirlerin şahı İstanbul'umuzu, 21 yılda dev eserlerle, hiçbir şehre nasip olmamış büyük hizmetlerle taçlandırdık. Şimdi bizlere düşen en önemli görev, İstanbul'umuzu depremlere, sellere, afetlere karşı dirençli hale getirmektir. Bu doğrultuda Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm dedik ve İstanbul'da 695 bin konutumuzu dönüştürdük. Tabii ki bu yaptıklarımızı hiçbir zaman yeterli görmedik. Şimdi İstanbul'un büyük dönüşümü diyoruz. Sen yeter ki riskli yapını dönüştür, yarısı bizden diyoruz. 500 bini Avrupa yakasında, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini yerinde olmak üzere 1,5 milyon yeni konut yaparak İstanbul'da bulunan tüm riskli yapıları dönüştürüyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yarısı bizden kampanyası ile daha da hızlandırıyoruz. İstanbul genelinde 309 binası bağımsız bölüm için toplam 51 binası başvuru aldık. Bakan kurum, bu kampanya ile sizlere finansal bir destek sağlıyoruz. Dönüştüreceğimiz konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz. 3 önce başvuruları almaya başladık. İstanbul genelinde 309 bin bağımsız bölüm için toplam 51 bin başvuru aldık. Küçükçekmece'den yapılan başvuru sayısı da 2700'e ulaştı. Gelin bu kampanyaya hep birlikte omuz verelim, hep birlikte evlerimizi dönüştürelim, afetlere karşı dirençli küçükçekmecemizi hep birlikte inşa edelim. Çünkü bunu ancak sizlerin gönül rızası ile yapabiliriz. Bunu ancak sizlerle birlikte başarabiliriz. Küçükçekmece'nin güçlü yarınları için aşkla, azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu güzel ilçede yatırımlarımızı artırmaya devam edeceğiz, ifadelerini kullandı. Bakan Kurum'dan Küçükçekmece'ye 5 müjde. Vatandaşlara müjdeler veren bakan kurum, bir Kartaltepe'de konut, ofis ve dükkanlarımızı inşa ederek sizlere teslim ettik. Şimdi sizlerin de heyecanla beklediği yeraltı otoparkımızın da yapımına süratle devam ediyoruz. En kısa sürede sizlere, küçük çekmecemize heyecanla, mutlulukla armağan edeceğiz. İçerisinde koku bahçelerinden çocuk oyun alanlarına, korulardan mesire yerlerine, camiden millet kıraathanesine kadar pek çok sosyal donatının olduğu halkalı millet bahçemiz güzel oldu mu? Şimdi yeni projeler üstünde inşallah ilçemize daha nice yeşil alanlar kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Atatürk Merkez ve Kanarya Mahallesi ile Fatih Meydanı ve çevresindeki 3 riskli alanda tam 57 bin yapıda yaklaşık 230 bin vatandaşımız tehlike altında. Bu bölgenin acilen dönüşüme girmesi gerekiyor. Fatih Merkez ile İnönü Mahallesi'ndeki rezerv alanlarımızı hazırladık. Allah'ın izniyle tüm bu mahallelerimizde dönüşümü hızlıca yapacak, 230 bin küçük çekmeceli kardeşimizi güvenli yuvalarına kavuşturacağız. 4. Safta Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmamız devam ediyor. Alanda 100 metrekare olmak 2 artı 1, 163 bağımsız birimimizin projelendirme çalışmasını tamamladık. En kısa sürede sizlerle görüşüp ilk kazmayı vuracağız. Yenişehir Rezerv Yapı alanına ilişkin imar sürecimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın taleplerini, itirazlarını inceliyoruz. İnşallah hiçbir mağduriyete izin vermeden sağlıklı, rızaya dayalı bir dönüşüm sürecini hep birlikte yürüteceğiz, diye konuştu. Cumhuriyetimizin en önemli, en kritik seçimi 14 Mayıs'ta. Bakan kurum, Cumhuriyetimizin en önemli, en kritik seçimi 14 Mayıs'ta. Seçime çok az kaldı. Açıkça görüyoruz ki artık saflar netleşti. Bir tarafta dev projeleriyle yükselen bir Türkiye diyen Cumhur İttifakı'nız, diğer tarafta ise Türkiye'ye dair tek bir projesi olmayan Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta Ayasofya'yı yeniden açanlar var. Diğer tarafta Ayasofya'yı yeniden müze yapacağız diyenler var. Bir tarafta İstanbul'da 5 yılda 100 bin konut sözünü tutmayanlar var. Diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kazandıran AK Parti, Cumhurbaşkanımız var ifadelerini kullandı. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İmamoğlu'nun mitinginde ilginç anlar. Cep telefonu atan gence. Almanya'nın ek sandık kararı tepki çekti. Seçime sayılı günler kaldı. Son ankette dikkat çeken sonuçlar o ilde AK Parti CHP'yi geçti. Ana haber ülkenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Putin'den yeni kararname geldi. Dost ülkelere yasak kapsamından çıkarttı. Son dakika haberine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzaladı kararname ile Dost ülkeleri petrol ve petrol ürünlerinin tamam fiyat altında tedarikine yönelik yasak kapsamından çıkarttı. Son dakika Putin'den yeni kararname. Dost ülkeleri yasak kapsamından çıkardı. 28 Nisan 2023 18.30 son güncelleme. 28 Nisan 2023 18.47. Son dakika haberi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzaladığı kararnameyle dost ülkeleri petrol ve petrol ürünlerinin tavan fiyat altında tedarikine yönelik yasak kapsamından çıkardı. Takip et. Son dakika, Putin'in, Rusya'nın tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünü tedarikini yasaklayan kararına yönelik değişiklikleri içeren kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlandı. Bugünden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilen kararnameye göre, dost ülkeler, Rusya'nın tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere yönelik petrol ve petrol tedariki yasağı kapsamından çıkarıldı. Putin tarafından 27 Aralık'ta imzalanan kararname ile Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklanmıştı. Avrupa Birliği ülkeleri, Aralık 2022'de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı. Başta Çin ve Hindistan olmak üzere Rus petrolü almaya devam eden çok sayıda ülkede olası yaptırım risklerine işaret ederek Rusya'dan indirim talep ediyor. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu birinci maç bileti şampiyonlar ligi finalinin biletinden daha pahalı çıktı. Tuzla Spor Eyüp Spor karşılaşmasını izlemek isteyenler fiyatı görünce şaşkına döndü. Son dakika haberine göre. Spelaro Süper Lig'in 35. haftasında Tuzlaspor ile Eyüp Spor paylaşacak. Tuzlaspor'un ev sahipliğinde Sancak TV 15 Temmuz Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma öncesi açıklanan bile fiyatlarını görenler gözlerine inanamaz. Ev sahibi ve deplasman taraftarları için duyurulan bile fiyatlarının şampiyonlardaki finalinin daha pahalı olması büyük tepki çekti. Son dakika TLF 1. Ligin maç bileti Şampiyonlar Ligi finalinin biletinden daha pahalı. Tuzla Spor, Eyüp Spor karşılaşmasını izlemek isteyenler fiyatı görünce şaşkına döndü. 28 Nisan 2023 1931 son güncelleme 28 Nisan 2023 1931 Son dakika haberleri Spor Toto 1. Ligin 35. haftasında Tuzla Spor ile Eyüp Spor kozlarını paylaşacak. Tuzla Spor'un ev sahipliğinde Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma öncesi açıklanan bilet fiyatlarını görenler gözlerine inanamadı. Ev sahibi ve deplasman taraftarları için duyurulan bilet fiyatlarının şampiyonlar ligi finalinden daha pahalı olması büyük tepki çekti. Takip et. Cumartesi günü Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'na saat 16.00'da Tuzla Spor ile Eyüp Spor'un kozlarını paylaşacağı maç öncesi açıklanan bilet fiyatları şaşırttı. Tuzla Spor, ev sahibi bilet fiyatını 38.500 Türk lirası yaparken, misafir tribün bilet fiyatını ise 50.000 Türk lirası olarak belirledi. Şampiyonlar Ligi finalinden bağlı. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının birinci kategori bilet fiyatı 15.000 Türk lirası iken Tuzla Spor'un belirlediği bilet fiyatları dikkat çekti. Ligdeki durumları. Ev Sahibi Tuzla Spor, 33 puanla 13. sırada yer alırken, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı konuk ekip Eyüp Spor ise 58 puanla 4. basamakta bulunuyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 4-2 yenilmişlerdi. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Misafir olarak gelen öğretmen İzmir'de lüks teleki yangında çarpıcı detay ortaya çıkardı. İki bilgi örtüşlüğündendi. Türkiye, İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan lük sitedeki yangını konuşuyor. Korkunç görüntülerin geldiği yangının 8 saatlik çalışma sonucu söndürürken yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Son olarak yangının sitedeki bir daireye misafir olarak gelen bir öğretmeni fark etti öğrenildi. Bunun üzerine yangın algılanma sisteminin alarm vermesiyle bina sakinlerinin hızla tahliye edildiği belirtildi. Misafir olarak gelen öğretmen. İzmir'de lük sitedeki yangında çarpıcı detay bilgi örtüştüğünden. 28 Nisan 2023-15.40 son güncelleme, 28 Nisan 2023-15.55. Türkiye, İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan lük sitedeki yangını konuşuyor. Korkunç görüntülerin geldiği yangın 8 saatlik çalışma sonucu söndürülürken yeni ayrıntılarda ortaya çıkıyor. Son olarak yangını sitedeki bir daireye misafir olarak gelen bir öğretmenin fark ettiği öğrenildi. Bunun üzerine yangın algılama sisteminin alarm vermesiyle de bina sakinlerinin hızla tahliye edildiği belirtildi. Takip et. İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks sitede çıkan yangından gelen görüntüler herkesi dehşete düşürdü. Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada çıkan ve çok sayıda ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yangın sonrası çalışmaları site yönetimi ve bina sakinleri de takip ediyor. Son olarak yangını sitedeki bir daireye misafir olarak gelen bir öğretmenin fark ettiği belirtildi. Yangın algılama sistemini 3 ay önce yeniledik. Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan site yönetimi işletme müdürü Ertan İlbeyli, sitede yangın algılama sisteminin bulunduğunu, 3 ay önce sistemi yenilediklerini söyledi. Yangın sırasında sistemin güvenliğe alarm verdiğini, siteye misafir olarak gelen bir kişinin de uyarısı sayesinde hızla müdahale edildiğini aktaran İlbeyli. Fesadüfen dün akşam daire sakinlerimize gelen bir öğretmenimizin çıkışı esnasında dumanı hissederek güvenliğimize bildirmesi ve otomatik algılama sistemi zarar gördüğü için alan olarak güvenlik merkezimize bilgi düşmesiyle ikisi örtüştüğünden anında müdahale edildi, diye konuştu. Site yöneticilerinden Coşkun Arslan'da yangının ilk olarak ikinci kattaki koridorda görüldüğüne yönelik gördüğü tanıklarının beyanlarının bulunduğunu, bunun kesin tespitinin incelemeler sonucu belli olacağını ifade etti. Bu binada 40 dairemiz var, tüm daireler yandı. Binanın hızla tahliye edilmesinde binadaki yangın alarm sisteminin etkili olduğunu dile getiren Arslan, bu binada 40 dairemiz var, tüm daireler arandı. Yangın ihbarının dışında tek tek aranarak içeride kalan var mı yok mu bunların tespitleri yapıldı. Herkesi tahliye ettik. Sadece 4, 5 ve 6. katlarda kalan birkaç sakinimiz itfaiye ekipleri sayesinde tahliye edildi. Herhangi bir can kaybı olmadan işlem tamamlanmış oldu, dedi. Hiç tahmin etmediğimiz bir şey yaşadık. Site sakinlerinden Erhan Çarpçı ise akşam saatlerinde dışarıdan sesler gelmeye başladığını belirterek yönetim tarafından duman kaynaklı, daireleri boşaltın şeklinde bir ihbar dairelere ulaştı. Bunun neticesinde daireleri hızlı bir şekilde boşalttık. O esnada sadece duman vardı. Bloktan çıkarken bizim kat koridorunda yandığını gördük. Bize göre yangının ilk çıktığı yer o bölge. Oraya hızlı müdahale edilseydi bu şekilde binanın tamamı yanmazdı, değerlendirmesinde bulundu. Yangında evde kalan iki köpeği ölen site sakinlerinden Elif Alev'de yangın gece geç saatlerde çıkmadığı için dua ettiklerini kaydetti. Binanın dış yüzey kaplamasının yangının hızla yayılmasında etkili olduğunu savunan Alev, mutlaka bir sorumlusu olmalı. Bizler değiliz. Biz sadece güvendik. Bu sitede yaşadık. Ben bu sabah seyahate gidecektim. 18 yaşındaki oğlumu evde bırakacaktım. Allah korudu. Birinci kattaydık. Biz çok başında çıktık. Hiç tahmin etmediğimiz bir şey yaşadık. Köpeklerimiz evdeydi. Ve dönüp köpeklerimizi alacak vaktimiz bile olmadı maalesef ifadelerini kullandı. Hayır, binada yangın merdiveninin olmadığını da iddia etti. İzmir'deki yangında ne olmuştu? Narlıdere'ye bağlı Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada dün gece saat 22.00 sıralarında yangın çıkmış, adrese çok sayıda itfaiyenin yanı sıra İl Enniyet Müdürlüğü'ne bağlı tomalar ile APAT ve umke ekipleri yönlendirilmişti. Zaman zaman patlama seslerinin geldiği binada bulunanlar ekiplerce tahliye edilmiş, yangın 8 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınmıştı. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan bir kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, altı kişiye ise ambulansta müdahale edildiği bildirilmişti. Anadolu Ajansı İzmir'deki Büyük Yandı'nın 7 saatin ardından kontrol altına alındı. Hacı Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler... Son dakika haberime Mardin'de hain saldırı meydana geldi. Mardin'de bir askerimin şehit oldu. Son dakika haberime Mardin Kızıltepe bölgesine teröristlere güvenlik güçleri arasında çalışma çıktı. Çatışmalara Tokat'ta jandarma aspay üst çavuş Mehmet Gündüz şehit oldu. Son dakika Mardin'de hain saldırı. Bir asker şehit oldu. 28 Nisan 2023 17:05 son güncelleme. 28 Nisan 2023 18:05 Son dakika haberi Mardin Kızıltepe bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada Tokatlı Jandarma Assubay Üst Çavuş Mehmet Gündüz Şehit oldu. Takip et. Son dakika haberine göre Mardin Musaybin Kırsalı'nda eren huzur ilkbahar, yaz bir operasyonunda bölücü terör örgütüyle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan Nikser nüfusuna kayıtlı Jandarma Assubay üsçavuş Mehmet Gündüz, 36, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Jandarma Assubay üsçavuş Mehmet Gündüz'ün acı haberi, Nikser'a bağlı Gündüz'e, Epsimar'a, köyünde oturan ailesine verildi. Gündüz, evli ve iki çocuk babasıydı. Bakanlıktan açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mardin Musaybin Bagok Dağı bölgesinde 27 Nisan 2023 tarihinde başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Atakıratlı Operasyonu kapsamında 28 Nisan 2023 günü bir grup terörist ile çıkan çatışma sonucu bir terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada bir jandarma personelimiz şehit olmuş, bir jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Şehidimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz denildi. İHAD Ana sayfaya dönmek için tıklayın. Ana haber bürtlerimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde TÜRKPA'da gözlemci üye statüsü kazandı. Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen TÜRKPA 12. Genel Kurul Toplantısı'nda Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti gözlemci üye statüsü kazandı. Son dakika Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti TÜRKPA'da gözlemci üye statüsü kazandı. 28 Nisan 2023 17:57 Son Güncelleme 28 Nisan 2023 18. 15 Son dakika haberine göre TBMM'de gerçekleşen Türkba 12. Genel Kurul toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üye statüsü kazandı. Takip et. Son dakika haberi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Türkba Konseyinde oy birliğiyle alınan kararla Türkba gözlemci üyesi oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töreye Türkba e 12. Genel Kurul toplantısında yapacağı konuşma için söz verirken, Genel Kurulumuza birçok defa misafir olarak katılan KKTC'yi bu sabah Hasan ve Konseyi'nde oy birliğiyle aldığımız karar neticesinde gözlemci üye olarak ağırlıyoruz, dedi. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildiğini hatırlatan Şentop, şimdi de Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesine bu sabah alınan kararla gözlemci üye olarak katıldığını söyledi. Şento, bu kararın hayırlı olmasını diledi. Türkiye, açılan derin yarayı kapatacak güce ve birliğe sahip. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Töre, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, spor müsabakalarına katılmak üzere Adıyaman'da bulunan 25 KKTC'li öğrencinin de aralarında bulunduğu 49 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı başta olmak üzere hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Ve Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Dünyası'nın açılan derin yarayı el birliğiyle en hızlı şekilde kapatacak güce ve birliğe sahip olduğunu bile getirdi. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla gözlemci üye ülke olarak kabul edildiği 11 Kasım 2022 tarihinin Kıbrıs Türk halkı açısından önemine işaret eden töre artık yapmamız gereken. Bu kutlu kararı taçlandıracak dayanışma ve işbirliği ruhuyla teşkilat bünyesinde üzerimize düşen her türlü görevi layıkıyla ve en iyi şekilde yerine getirmektir diye konuştu. İlişkilerin güçlenmesine yönelik çabalarının Türkiye ile eşgüdüm halinde her alanda devam ettiğini belirten töre, bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisimizin Türkba 12. Genel Kurulu'nun güçlü iradesiyle Türkba'da gözlemci parlamento statüsü kazanması ülkemiz açısından fevkalade önemli olmuştur ifadelerini kullandı. Zorlu töre, Türk dünyasının siyasi birlikteliğinden doğan etkin güç ile enerji kaynaklarının pazarlara hızlı ve düşük maliyette ulaştırılması neticesinde ortaya çıkacak vapanın, bu yüzyılın Türk yüzyılı olması için gerekli tüm altyapıyı sağlayacağını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve halkına uygulanan gayri insani siyasi ve ekonomik ambargoların yıkıcı sonuçlarını, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda verdiği sonsuz destekle aşmayı başardıklarını anlatan töre, şunları kaydetti. Dün olduğu gibi bugün de haklı davamızı her türlü platformda savunmaya devam ediyoruz. Bu kutlu dava Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Adası'nda var olma mücadelesinden ibaret değildir. Aynı zamanda Anadolu'ya hapsedilmeye çalışılan Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin davasıdır. Aynı zamanda Türk milletinin de davası olmuştur. Bu dava Doğu ile Batı arasında gerek ticari gerekse kültürel bir köprü olmaya çalışan Kafkasya ve Asya'daki kardeşlerimizin Akdeniz'e ulaşması ve orada var olması davasıdır. Bu kutlu dava, 21. yüzyılda tarihe yine ve yeniden damga vurmaya hazırlanan Türk dünyasının davasıdır. Türk Ban'ın başarılı çalışmalarına birlik ve beraberlik içinde devam edeceğini vurgulayan töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinde Türk ve içerisinde kardeş ülkelerle birlikte büyük Türk dünyasına hizmet edeceğini vurguladı. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz efendim. Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı. 6 yıldız Sivaspor maçında yok. Fenerbahçe'ye Superdor Osperger'in 32. haftasında Cumartesi günü saat 19'da deplasmanda Sivaspor'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatleri de yaptığı antrenmanla tamamladı. Bugün özel uçakla maçın oynanacağı kente giden Sarılar Cüretler'in kamp kadrosu açıklandı. Kanar ya da 6 futbolcu kafileri yer aldı. Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı. 6 yıldız Sivasspor maçına yok. 28 Nisan 2023 17.08 son güncelleme 28 Nisan 2023 17.08. Fenerbahçe, Sport Toto Lig'in 32. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Bugün özel uçakla maçın oynanacağı kente giden sarı, lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. Kanarya'da 6 futbolcu kafilede yer almadı. Takip et. Fenerbahçe'nin Sport Otosüper Ligin 32. haftasında yarın Demir Grup Sivas Spor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. 6 isim kafilede yok. Karşılaşma için bugün özel uçakla Sivas'a gidecek sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Sızalay, Miçi Bahçvay, Lincoln Henry'ü ve Miha Zajaj ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kamp kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe'nin Sivas spor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor. İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Sameta Samet Akaydın, Serdar Aziz, Juan Perez Yiğit Efe Demir, Ferdi Kadıoğlu, Biray Dosay Samuel, Nazım Sangare, Baydan Ostergolde, Ezgan Alioski, William Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahpeci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joshua King, Enner Valencia, Voao wow Pedro. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bir devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Pınar Deniz ve Sibel Kekilli arasında kriz çıktı. Galaya katılmadı. Yalnız bu sırada hayat ver, e, verdiği Celine karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Deniz'in yeni filmi kan, e, Karanlık Gece vizyona girdi. Filmin başroleri Pınar Deniz ve Sibel Kekilli arasında kriz çıktı öğrenildi. Kekilli önceki gün gerçekleşen galaya da katılmadı. Pınar Deniz ve Sibel Kekili arasında kriz çıktı. Galaya katılmadı. 28 Nisan 2023-15-17 son güncelleme, 28 Nisan 2023-15-19. Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Deniz'in yeni filmi Karanlık Gece vizyona girdi. Filmin başrolleri Pınar Deniz ve Sibel Kekili arasında kriz çıktı öğrenildi. Kekilli önceki gün gerçekleştirilen galaya da katılmadı. Takip et. Özcan Alper'in ödüllü filmi Karanlık Gece'nin galası Cemal Reşit Rey konser salonunda 24 Nisan'da gerçekleştirildi. Antalya'da en iyi film ve en iyi senaryo ödüllerini kazanan film vizyona girdi. Karanlık Gece'nin önceki gün gerçekleştirilen galasına filmin yönetmeni Özcan Alper'le beraber oyuncularından Berkay Ateş, Hınar Deniz, Ozan Çelik, Ceylan Erten, Tarhan Karagöz, Fırat Kaymak, Süleyman Kadın Kabali, Sefa Tantoğlu, Özgür Cem Tuluk katıldı. Filmin başrol oyuncularından Sibel Kekilli ise galaya gelmedi. Postadan Engin Can Dilekli'nin haberine göre Kekilli filmde bazı sahnelerin çıkarıldığını ve Pınar Deniz'in ön plana alındığını öğrendi. Bu yüzden galaya katılmadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Afra Saraçoğlu'nun ilginç ünlü olma hikayesi. Ama haber bültenimiz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Şu günün videosunda bugün... Günün videosunda bugün değerli izleyenler her şey otomobili park ettikten sonra yaşandı. Büyük olasılıkla başım olasılıkla bakın başına ne geldi? Korkunç olay otomobilini park ettikten sonra yaşandı. görgü Tanrı'nın büyük olasılıkla dedi. Avcılarda otomobilini park ettikten sonra ilerleyen sürücü kay, e, kaymaya başlayan aracının altında kalarak yer alan neykenin el frenini çekmeyi unuttu. Öne sürürken görgü tanı Vahap Mahal büyük olasılıkla el frenini çekmeyi unuttu. iki araç arasında sıkışınca belinde acı hissettiğini sö e, söylüyordu ifadelerini kullandı. Korkunç olay otomobilini park ettikten sonra yaşandı. Görgü tanı büyük olasılıkla. 28 Nisan 2023 12:41 son güncelleme 28 Nisan 2023 12:41. Avcılar'da otomobilini park ettikten sonra ilerleyen sürücü, kaymaya başlayan aracının altında kalarak yaralandı. Mekanın el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülürken, görgü tanığı Vahap Mahal büyük olasılıkla el frenini çekmeyi unuttu. Ki araç arasında sıkışınca belinde acı hissettiğini söylüyordu, ifadelerini kullandı. Takip et. Olay Cihangir Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Neke adlı sürücü otomobilini park ettikten sonra indi. Aracını kilitleyen sürücü yokuş aşağıya ilerlemeye başladı. Bu sırada otomobili aniden hareket etti. Neke aracı durdurmak için hamle yaptı anca başarılı olamadı. NK'yi sürüklemeye başladı. Bu sırada bir kadın da aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. NK kendisini sürükleyen otomobiliyle park halindeki araç arasına sıkıştı. Yaralanan NK'nin yardımına çevredekiler koştu. Büyük olasılıkla olay yerine ambulans çağrıldı. NK 112 Acil Sağlık ve İtfaiye Ekibi tarafından ambulansa alındıktan sonra Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. NK'nin el frenini çekmeyi unuttu. Öne sürülürken görgü tanığı Vahap Mahal büyük olasılıkla el frenini çekmeyi unuttu. Ki araç arasında sıkışınca belinde acı hissettiğini söylüyorduk dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tartışma kavgaya dönüştü. Ana haber fükelerimiz devam ediyor efendim. Diğer haberimizle geçiyor. Şampanya sözleri gündem olmuştu. Bekir Bozlu olan yeni açıklama geldi. Seçim sonuçlarını insanların nasıl kutlayacağını dair bir değerlendirmeyi bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozlu'ya çok konuşulan şampanya sözlerine dair yeni bir açıklama yaptı. bozda bizim söylediğimizde ne var? Seçim sonuçlarını insanların nasıl kutlayacağını dair bir değerlendirme. Bu da benden kaynaklan, kay, kaynaklanmıyor. İngiliz'lı Guardian gazetesinin dış haberler şefi 14 Mayıs akşamı Erdoğan kaybeleri Washington'dan Berlin'e kadar şampanya ile kutlama olacak şeklinde açıklamalar yaptı. Bunda anormal olan yanlış olan ne var ifadelerini kullandı. Şampanya sözleri gündem olmuştur. Bekir Bozdağ'dan yeni açıklama seçim sonuçlarını insanların nasıl kutlayacağına dair bir değerlendirme. 28 Nisan 2023-2055 son güncelleme 28 Nisan 2023 21 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ çok konuşulan şampanya sözlerine dair yeni bir açıklama yaptı. Bozdağ bizim söylediğimizde ne var? Seçim sonuçlarını insanların nasıl kutlayacağına dair bir değerlendirme. Bu da benden kaynaklanmıyor. İngiliz The Guardian gazetesinin dış haberler şefi 14 Mayıs akşamı Erdoğan kaybederse Washington'dan berline kadar şampanya ile kutlamalar olacak şeklinde açıklamalar yaptı. Bunda anormal olan, yanlış olan ne var ifadelerini kullandı. Takip et. Şanlıurfa'dan AK Parti Milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozda, Haber Global'in canlı yayınında açıklamalar yaptı. Bozda, geçtiğimiz günlerde 14 Mayıs seçimlerini işaret ederek Şampanya, örneğiyle sarf ettiği sözlerle ilgili de konuştu. Bunda anormal olan ne var? da şu ifadeleri kullandı, bizim söylediğimizde ne var? Seçim sonuçlarını insanların nasıl kutlayacağına dair bir değerlendirme. Bu da benden kaynaklanmıyor. Sosyal medyada bir sürü kim nasıl kutlayacağına dair haberler videolar var. En son İngiliz'de Guardian gazetesinin dış haberler şefi, 14 Mayıs akşamı Erdoğan kaybederse Washington'dan Berlin'e kadar şampanya ile kutlamalar olacak şeklinde açıklamalar yaptı. Bu sözler üzerine vatandaşlarımıza değerlendirme yapıyorum. Bunda anormal olan ne var? Başkaları da yapıyor, ben de bu açıklamalar üzerine vatandaşlarımıza değerlendirme yaptım. <Gülüyor> O gün çıkacak seçim sonuçlarını ülkemizde bazıları böyle kutlayacaktır, bazıları da böyle kutlayacaktır. Bunda anormal olan, yanlış olan ne var? Biz doğru bir tespiti yapmayacak mıyız? Ama onlar istismar ediyor. Biz ayrıştırma-kutuplaştırma dili kullanmadık, kullanmıyoruz da. Bakan Bozdağ ne demişti? Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, Şanlıurfa eşraf buluşması, konuşma yapmıştı. Seçimlerde ülkenin geleceğine karar verileceğini ifade eden Bozda şunları kaydetmişti. 14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabbine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim aziz milletimizin elindedir. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim. Ya sevinecek yaşamlı Urfa'nın asil insanları sevinecek. Ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatlar sevinecek. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı orada keyif yapacak ya da Türk milletinin her bir hanesi, cevabı Amerika Birleşik Devletleri'ne verdik, AB'ye verdik, Türkiye'nin seçimi Londra'da, Washington'da değil Şanlıurfa'da yapılır, iktidarı da başka ülkeler değil, Şanlıurfa'nın asil insanları tayin eder diye onlara büyük bir Osmanlı tokadını yapıştıracaktır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türk uçağına saldırı düzenlenmişti. Asar tespiti yapıldı deyip son durumu açıkladı. Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Bakan Kocadan açıklama geldi. Sizin de başınıza gelebilir. Adana Kahramanmaraş ve Siirt'te hiç gitmedi. Gelen. Ana Haber Bülten'imiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz değerli dost. Kırşehir'de akıl almaz olay meydana geldi. Cenaze def defininde kavga çıktı. Bir kişi öldü. Kırşehir'de akıl almaz bir olay yaşandı. Kümbet altı mezarında cenaze defini sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kırşehir'de akıl almaz olay. Cenaze defininde kavga çıktı. Bir kişi öldü. 28 Nisan 2023-21-14 Son Güncelleme 28 Nisan 2023-21-14 Kırşehir'de akıl almaz bir olay yaşandı. Kümbet Altı Mezarlığında cenaze defni sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Takip et. Kırşehir'de mezarlıkta cenaze defni sırasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Kümbetaltı mezarlığında cenaze defni sırasında daha önceden aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K-N-51, Kazmayla K-N'nin 45 kafasına vurdu. Ağır yaralanan K-N olay yerinde yaşamını yitirdi. Şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakla saldırdı. Son haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler. Ekrem İmamoğlu'nun Alanya mitinginde ilginç anlar yaşandı. Sahneye atılan cep telefonunu alıp selfie çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 14 Mayıs seçimleri öncesinde mitinglerine devam ediyor. Gürlesin ardından Alanya'da halka hitap eden İmamoğlu'nun mitingi sırasında ilginç anlar yaşandı. Sahneye atılan bir cep telefonu alan İmamoğlu sakın telefonu atmayın. Başıma maşıma gelir valla dedikten sonra selfie çekti. Ekrem İmamoğlu'nun Alanya mitingde ilginç anlar. Sahneye atılan cep telefonunu alıp selfie çekti. 28 Nisan 2023-2025 son güncelleme, 28 Nisan 2023-2026. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 14 Mayıs seçimleri öncesinde mitinglerine devam ediyor. Giresun'un ardından Alanya'da da halka hitap eden İmamoğlu'nun mitingi sırasında ilginç anlar yaşandı. Sahneye atılan bir cep telefonunu alan İmamoğlu, sakın telefon atmayın başıma başıma gelir valla dedikten sonra çekti Takip et. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimleri kazanmaları halinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alacağını duyurduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, miting maratonuna devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte önce Giresun'daki mitinge katılan İmamoğlu, daha sonra ise Alanya'ya geçerek halka hitap etti. Sahneye atılan cep telefonuyla selfie çekti. İmamoğlu'nun konuşması sırasında ise bir genç sahneye cep telefonu attı. Telefonun atıldığını gören İmamoğlu, ''Yavrum telefonu attın Yahut dedi. Sahnedeki telefonu alan İmamoğlu, ''Sakın telefon atmayın başıma başıma gelir valla.'' Neyse çekelim de öyle verelim bari diyerek mitinge gelenlerle selfie çekti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yavaştan ses getiren çıkış. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Dünyada kendi sınıfında 3. oldu. Atak 2 helikopteri ilk kez havalandı. Atak 2 A sınıf Tar Rus helikopteri projesi kapsamında çalışmaları 17 Şubat 2019 tarihinde başlayan Atak'ı ilk kez havalandı. O anları Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir. Sosyal medya hesabından bakın nasıl paylaşıyor. Dünyada kendi sınıfında 3. Tak 2 helikopteri ilk kez havalandı. 28 Nisan 2023-1936 son güncelleme, 28 Nisan 2023-1950. ATTAK 2 alır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi kapsamında çalışmaları 17 Şubat 2019 tarihinde başlayan atak 2 ilk kez havalandı. O anları Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Sosyal Medya Hesabı'ndan paylaştı. Takip et. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ağır sınıf taarruz helikopteri Atak, ikinin ilk kez havalandığını bildirdi. Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki Teknofest coşkusuna Ankara'dan müjdeli bir selam ile katılıyoruz. Ağır sınıf taarruz helikopterimiz Atak, iki ilk kez havalandı. Tusaş ve katkıda bulunan tüm paydaşlarımızı tebrik ediyoruz, ifadelerini kullandı. Atak-2 ağır sınıf taarruz helikopteri projesi kapsamında çalışmalar 17 Şubat 2019 tarihinde başladı. Tasarım ve yapısal üretim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer testleri başlatılan Atak-2, ilk motor çalıştırma gereksinimleri olan testleri başarıyla sonuçlandırarak projenin en önemli bir anlarından olan ilk motor çalıştırmasını da 23 Nisan'da başarıyla icra etti. 15 dakika boyunca uçtu. Söz konusu tarihten itibaren yerde motor çalıştırma ve dayanıklılık testleri gerçekleştirilen Atak 2, bugün itibarıyla tekerlerini yerden tamamen keserek 15.00 ile 15.15 .15 saatleri arasında ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Dünyanın bu sınıftaki 3. helikopteri olan Atak, 2010 ton ağırlığı ve 1200 kilogramlık mühimmat kapasitesi bulunuyor. Anadolu Ajansı İlginizi çekebilir Yalnızca günler kaldı İlk kez görüntülendi Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Kocaeli'deki katlı binanın çatısı küllü oldu. 30 TL'lik birikimi yanmış. Kocaeli'de iki katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Ev sahibinin 30 bin TL'lik nakit para birikimi ise çıkan yangında küllü oldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirilir. Kocaeli'de iki katlı binanın çatısı küllü oldu. 30.000 TL'lik birikimi yandı. 28 Nisan 2023 18.36 son güncelleme. 28 Nisan 2023 18.41. Kocaeli'de iki katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Ev sahibinin 30.000 TL'lik nakit para birikimi ise çıkan yangında kül oldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. Takip et. Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangında ev sahibinin 30 bin TL'lik birikimi kül oldu. Yangın, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sıraya etti. O esnada ikamette bulunan kadın duyduğu patlama seslerinin ardından koşarak dışarıya çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına alınırken itfaiye ekipleri ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sebebiyle çatıda maddi hasar meydana geldi. Te yandan çıkan yangında çatıda 30 bin Türk Lirası nakit birikimi bulunan ev sahibinin parası ise kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İlhan. İlginizi çekebilir. Ya. Ana haber mürtelimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler. Türkçen'e Sudan'ın ateş açılmıştı. Bakan çavuşu ulaştığı kuyruğuna kurşun isabet etti. Vatandaşlarımızı alarak havalanacak dedi. Son dakika haberine göre Dışişleri Bakan'ın evi çavuşu olacağını yayında açıklamalarda bulundu. İç çatışmaların sürdüğü Sudan'da Mahsur kalan Türk vatandaşları tahliye etmek için ülkeye giren Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağı ateş açılmasını değerlendiren Çavuşoğlu, kurşun uçağın kuyruğuna isabet etti. Arkadaşlarımız hasar tespitini yaptı. İki uçağımıza kalkacak durumda. Bugün o uçakla vatandaşlarımızı alarak kavalanacak dedi. Çavuşoğlu toplam 1834 kişinin tahliye edildiğini de söyleriz. Türk uçağına Sudan'da ateş açılmıştı. Bakan Çalışoğlu açıkladı: Kuyruğuna kurşun isabet etti, vatandaşlarımızı alarak havalanacak. 28 Nisan 2023 19:14 Son Güncelleme 28 Nisan 2023 19:57 Son dakika haberi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu. İç çatışmaların sürdüğü Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşları tahliye etmek için ülkeye giden Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa ateş açılmasını değerlendiren Çavuşoğlu, kurşun uçağın kuyruğuna isabet etti. Arkadaşlarımız hasar tespitini yaptı, iki uçağımız da kalkacak durumda. Bugün o uçaklar vatandaşlarımızı alarak havalanacak dedi. Çavuşoğlu toplam 1834 kişinin tahliye edildiğini de söyledi. Takip et. Son dakika, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'de canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Sudan'da kuyruğuna kurşun isabet eden Türk askeri uçağının havalanabilecek durumda olduğunu duyurdu. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle, Sudan'dan tahliyelerimiz devam ediyor. 1834 kişiyi tahliye ettik. 249, bu 19 farklı ülkenin vatandaşı. Onları İstanbul'dan ülkelerine gönderiyoruz. Bunların 1457, Sini Etiyopya üzerinden tahliye ettik. Uzun bir yolculuptu, sınırda yavaşlık vardı. Başbakanın talimatıyla vatandaşlarımız hızlı bir şekilde geçti. Uçaklarımız bugün havalanacak ve önce Mısır'a gidecek. Mısır üzerinden 48 mühendis ve teknisyenimizi getirdik. Bir madende görev yapıyorlardı. Suudi Arabistan üzerinden 59 vatandaşımızı getirdik. Yaklaşık 2600 vatandaşımız var. Bize dönmek istiyorum diyen her vatandaşımızın bilgisini alıyoruz. Bazıları kalmak istiyor. Bazıları başkentten çatışma bölgesinden uzakta yaşıyorlar, onlar kalmak istediklerini söylediler. Havaalanı uçuşları açılınca askeri uçaklarımızı da bölgeye gönderdik. Bugün yine bir askeri uçağımız 270 vatandaşımızı alarak ayrıldı. Artum'un kuzeyindeki havaalanına iki uçak gönderdik. Askeri uçağımızın kuyruğuna kurşun isabet etti. Hangi tarafın niye yaptığı belli değil. Hasar tespitini arkadaşlarımız yaptı. İki uçağımızda kalkış yapacak durumda. Bugün o uçakların ikisi de kalkacak önce Mısır'a gidecekler. Hava kuvvetlerimiz bunu koordine ediyor. 90 vatandaşımızı da oradan çıkaracağız. Türk uçağına saldırı. Akaro soruyu yanıtladı. MSB'den açıklama, 101 vatandaşımız daha ülkemize ulaştırıldı. Milli Savunma Bakanlığı da Sudan'daki tahliyelerle ilgili açıklama yaptı. MSB'nin açıklamasında, çatışmaların devam ettiği Sudan'dan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava kuvvetlerimize ait A400M tipi ağır nakliye uçağımız ile 101 vatandaşımız daha emniyetle ülkemize ulaştırıldı. Böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu. Ifadeleri kullanıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Şampanya sözleri. Ana haber bültenimiz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Paylaşım geldi. Toklar yola çıktı. Evlerine teslim edeceğiz dedi. Türkiye'nin yerli otomobili Tokun ilk kullanıcılarına ulaş ulaştırmak için yola çıktığı görüntüler paylaşıldı. Tokun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda. Kula Elaz Elazığ'a, Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı ifadelerine yer verilmiştir. Paylaşım geldi. Toplar yola çıktı. Evlerine teslim edeceğiz. 28 Nisan 2023-21-29 son güncelleme. 28 Nisan 2023-21-29 Türkiye'nin yerli otomobili toplum ilk kullanıcılarına ulaştırılmak için yola çıktığı görüntüler paylaşıldı. Tokun'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Kula elazı, Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı." ifadelerine yer verildi. Takip et. Türkiye'nin yerli otomobili Tokun ilk akıllı cihaz modeli T10X in sevkiyatları başladı. Tokun'un resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda araçların müşterilere ulaşmak üzere sevkiyatının yapıldığı görüldü. Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: "Kula elazı, Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı." Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz. İşte o paylaşımı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Akaryakıt fiyatları değişiyor. Ama haber bürkerimiz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberleri adına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılışı Erdoğan vakitten ve akaryakıttan tasarruf ettir ettirecek diyerek duyurdu. Son dakika haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılışına canlı bağlantı katılarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan bu proje için ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirerek karbon salımını 4000 tondan fazla azaltacak dedi. Son dakika Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılışı. Erdoğan vakitten ve akar yakıttan tasarruf ettirecek diyerek duyurdu. 28 Nisan 2023 17:37 Son güncelleme 28 Nisan 2023 18:35 Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılışına canlı bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu proje için ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4000 tondan fazla azaltacak, dedi. Takip et. Son dakika haberi, Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılışı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. Türkiye gibi Adana'mızda büyüdükçe, geliştikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Adana çevre yolu adeta şehir içi yolu haline geldi. Köprümüz sıradan bir ulaşım eseri olmanın ötesinde özelliklere sahip. Uzunluğu 1700 metre olan 3 gidiş 3 geliş 6 şeride sahip bu köprümüzün bünyesinde iki hatlı bir demiryolu da yer alıyor. Yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek. Yaklaşık 2 milyar 340 milyon liralık bir proje olan bu proje, Adana'mıza ve ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek. Türkiye'nin en zengin sosyolojik şehirlerinden biri olan Adana, kardeşliğin kıymetini bilir. Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yapmadık. Çünkü milletimiz geçmişte yaşadığı geri kalmışlık, terör, zulüm günlerinden bıkmıştır. Ülkemizin eksikliklerini tamamlarken bir yandan da birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik. Ülkemizin her şehri gibi Adana'da artık etnik ve mezhebi ayrımcılıklardan uzak bir şekilde tüm vaktini ve enerjisini müreffeh geleceği için harcamak istiyor. Adana yürüyecek ki Türkiye yürüsün, Adana üretecek ki Türkiye üretsin, Adana güçlenecek ki Türkiye güçlensin. Biz sadece yol yapmıyoruz, köprü kurmuyoruz, aynı şekilde biz sadece okul açmıyoruz, hastane inşa etmiyoruz, biz sadece fabrika açmıyoruz, otomobil, uçak, konut üretmiyoruz. Biz bütün bunlarla milletimizin asırlık hayallerini gerçekleştirecek büyük şahlanışın temellerini atıyoruz. Milletimiz her hizmetin geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor. Birileri varsın, yolları köprüleri mi yiyeceğiz, İhasiha bizi mi doyuracak, desin. Milletimiz her hizmetin geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor. Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz. 14 Mayıs'ın inanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın milletimizde bütünleştiği ve bir zafer tarihi olduğuna inanıyorum. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün şehrimize tekrar hayırlı olmasını biliyorum. Sizleri ve tüm Adana'yı sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan'dan. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Ortalık savaş alana dönmüştü. Olaylı Real Madrid Partisi maçının cezaları belli oldu. Türk ayolları EuroLeague Play-Off'ta ikinci maçında İspanyol Devi Real Madrid'de Zareko Obrovac'in baş baş yaptığı Partizan karşı karşıya gelmişti. Müsabakada son periyot 95-80'lik Partizan üstünlüğüyle devam ederken parke bir anda karışmıştı. İki takım oyuncuları birbirine yumruklarla saldırırken salonda inanılmaz bir kaos yaşanmıştı. Hakemler karşılaşmayı erken bitirmeye karar almış ve Partizan'ın kazandığı tescil edilmişti. Olaylı maçın cezaları belli oldu. İşte detaylar. Ortalık savaş alanına dönmüştü. Olaylı Real Madrid, partizan maçının cezaları belli oldu. 28 Nisan 2023-21.06 son güncelleme, 28 Nisan 2023-21.06. Türk Hava Eurolik Euroleague Playoff Turu ikinci maçında İspanyol devi Real Madrid ile Zeliko Obradovic'in baş antrenörlüğünü yaptığı partizan karşı karşıya gelmişti. Müsabakada son periyot 95-80'lik partizan üstünlüğüyle devam ederken parke bir anda karışmıştı. İki takım oyuncuları birbirlerine yumruklarla saldırırken salonda inanılmaz bir kaos yaşanmıştı. Hakemler karşılaşmayı erken bitirme kararı almış ve partizanın kazandığı tescil edilmişti. Olaylı maçın cezaları belli oldu. İşte detaylar. Takip et. Basketbol Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile Partizan arasında oynanan play-off çeyrek final serisi ikinci maçında çıkan olayların cezası belli oldu. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Disiplin Kurulu, Real Madrid'de oyunculardan bu Yabusele'ye 5, Gabriel Deçke 1, Partizan'da forma giyen basketbolculardan Kevin Puntra 2, Matthias Vessort'a 1 maç men cezası verdi. Kurul ayrıca maçın normal şekilde sonuçlanmasını engelleyen sportmanlık dışı davranışları nedeniyle iki takımı da 50 şer bin para cezasına çarptırdı. Wissing Center'da dün oynanan mücadelenin 38. dakikasında Real Sergio Sercihoğlu'nun Kevin Puntur'a yaptığı paus sonrasında çıkan arbede bir anda kavgaya dönüşmüş ve hakemler yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı almıştı. Karşılaşmayı 95-80 kazanan Sırbistan temsilcisi seride 2-0 öne geçmişti. Partizan'ın ev sahipliği yapacağı serinin 3. maçı 2 Mayıs Salı günü oynanacak. Tarihe geçen o anlar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anahtar kelimeler. Partizan EuroLeague Real Madrid Basketbol Ligi maçı maçın. 0 0 0 ve değerli izleyenler bu haberimizde tarikhaber.com ana haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sistemize yer alan reklamları tıklayarak de destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle. iyi akşamlar deriz. Hoşçakalın.